Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Gün 4 büyükler Sanırım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve şey ol, olmaz lazım. Minneapolis. Ya da ha Trabzon. bilmiyorum. Yani the 22nd um next week is it? Tamam ama Galatasaray no, yani. Kaybetti Her zaman her ki gibi. Her zaman, her zaman. Her zaman. gibi. Nüder 50'na. 15, 15. Ligde. Çok Fenerbahçe 6-5 falan bilmiyorum. olduğunu evet. bilmiyorum. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> evet. Şey 1.'de mi? Trabzon. Biz Er'ye onu yani, tutuyorum şu an. Şampiyon olacak yani. Evet arkadaşlar. Trabzon'u tutuyorum çünkü kelimede şu an. Çok kusura bakmayın. Yani. Çok eğleniyorum. <gülüyor> <Evet>, Neyse, hani, <gülüyor> iddia geçelim. Adam 96, adam 96, 150'de penaltı kullanıyor, kaleci kurtarıyor, hakem saymıyor, bir daha kullanıyor, bir daha kaleci kurtarıyor ve kazanamıyor. Resmen ilahi bir işaret bu komşular. Evet, göklerden gelen bir karar vardır. Bak dışarıda da kar yağıyor. Kar beyaz, yer siyah. Evet. Tamam. Şampiyonsun Beşiktaş. Bak 2 haftada 2 puan aldı, 2 haftada 6 puan aldım. 4 puan erittim. Şimdi Galatasaray da buna koysa ben de kazandım mı? Puan farkı 13. Hani kamyon gibi geliyorum lan. Lan bu mübarek cuma günü kullanma. Okey. Almış kamyon gibi geliyorum lan. Lan oğlum mübarek cuma günü kullanma şumereti ya. Bak size umutlanmayın demiyorum. Hobi olarak gene umutlan ama Oğlum bar da hala hayvan gibi oğlum. O dediğin uzaydan ihtimali yok. Niye yokmuş? Şanlı Galatasaray'ım seni bu yani uzaydan ihtimali yok. Niye yokmuş? defterin oğlum. bir Gazera yenese mi? Resmen ölüden göt istemek kendimle kendimi yeneme. kendimle kendimi yeneme. maçları verilecek. Adam Şu başımıza gelenlere bak. yıllarca bana yaşattığın şu başımıza gelenlere bak. Başına gelenler yıllarca bana yaşattığın eziyetlerinin karşılığı. Benimle dalga geçtiğin ne varsa aynı duruma şu an sen de düşüyorsun. Sana acımıyorum. Zira su veren itfaiyenin ordumunu seveyim. Ama senden son bir şarkı istiyorum. Yen şu hamsiyi. Yen. Yen kardeşim be. Vallahi yen. Bak yarın öbür gün inşallah küve düşeceksin. Seni güzel hatırlayalım. Yen şu trabzon önümüzü görelim be. Yok yok bunlar iyice şımardı. Bunları bir susturmak lazım. Kardeşim kusura bakmazsan seni yemmem gerek. Ya. La bak bir daha konuşma. Şartlar beni Şş beni Bak sakın beni dövüyorlar zaten. Sen değilsin. Yayında da herkesin Allah bin belasını versin. Oo, oh, oh, Jim çok kötü bir şu şey. an. hayranları Jim Jim misiniz yani? Yani şey yiyin mi? Evet, çünkü. Çok kötü durum yani, durum kebap bile değil Fatih Terim mi hala? Yok Gitti ne? yani 3 hafta önce Yok, varken de kaybediyorlar Ama ne oluyor ya? Ah. Onların kurbanı mı? Yok, onlar yok artık yani, Neyse Tentayeli yani, New Squad Bence <gülüyor> Takip ediyorsunuz, Tamam, böyle bir durumdasanız, yani oyuncular, ne Gider. yapıyorlar zaman? Yani hepsin. Satab <gülüyor> yani yok yok bak geçten gideyim yani hala online şey var ya şu an değeri var ya şu an hala var sadece yani, yani, şey history history yani ama canım benim <gülüyor> ee, şey bu sezondan sonra hangi değer olacak mesela bu oyuncular yani hiç değer kalmayacak ki yani hiç kütü oynuyorlar yani. Kutu oynuyorlar ve ya, bile, bence, bence yani tamam, o canin şey bile değil. E, Süçu bile de değil. Hı -hı. Oyuncular Hı -hı. bence evet. Olar oynamak istemiyorlar mı ya da bu kadar olabilir. Olabilir bilmiyorum. Hı -hı. Bu parti durumda yani kaybediyorsa Hı -hı. kesinlikle yani. Yani durumları aynı Manchester ile aynı evet, nerede evet. aynı yani. Buyle. O yüzden. Bana ne yapabilirim yani? evet. Neyse. Evet arkadaşlar bu kadar ee, ve bir dakika ferye görüşene kadar. Buyur.